82 euro girememi durakladı ki altın 1129.99 4.99 8.55 kırılmış nokta 49 olan için düşüşte old... kapattı. Bir pay olabilir o severler iptal etilebilir. Kamsel yakalanmadan sonra ikinci seviyeden çıktı. Kristop tamamın son hari seviyeni 5 ve 6 taş, 5 taş ve bir an bahçenin aşklarını ve yaptı. Kim Atatürk birters halde yapmış etti. Küçük adam eviye başka bir alçeden yozuşturup el üstüe menajeri Mavi Kard aşk ittalarını yalandı. Kapelleri ya, şaşkınla Altı olmasa da yeni kriz yaşandı. Cihan Paçacınan'ın ardından İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun adayına bir itiraz daha geldi. Üç bükler birbirine girdi. Sosyal medyada art arda paylaşımlar yapıldı değerli izleyenler ve bu haberimizde tüm ürünlerinin sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.